Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar katıl butonuna tıklıyorsunuz nereye katılıyorsunuz şimdi öncelikle söylemek istiyorum ki Kur'an-ı Kerim'in zahir ve batın yönü var ve bir batın nizamı var bu Kur'an-ı Kerim'in Furkan özelliğinden kaynaklanan bir nizam Kur'an-ı Kerim Furkan özelliğine sahip Furkan ki tarafı olan manasına geliyor bunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ın zahiri vardır, güzeldir, batını vardır, derindir şeklinde yorumluyor. Kur'an batını ile ilgili çok önemli paylaşımlarda bulunacağız. Kur'an batınına giden yolda ilk Kur'an metinlerinin Kufi, Hicazi e, tarzı olan yazım şekliyle ilgili ve alfabe sistemi. O günkü yazım nizamı ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Kur'an'ın batın okumağı nizam ile ilgili sırlı bilgileri paylaşmaya başlayacağız. Celcilite duasının sırlarıyla ilgili önemli bilgiler ve buradaki ismi, azam bahsine giriş ile ilgili kısımları özetleyeceğiz. Cevşen duasının sırları ve burada geçen bin tane Allah-u Teala'nın sıfatı ve ismi konusunda detaylı malumatlar vereceğiz. Ebced ve cifire gireceğiz. Hava silminin girişi olan Ebced Sistemi'nin nasıl çalıştığı, harflerin rakamlara, rakamların harflere nasıl dönüştüğü ve sizin kendi isimlerinizle ilgili sırlı hesapları nasıl yapabileceğiniz konusunda bilgi aktarımı yapacağız. Yani üst düzey bir seviyenin üzerindeki bilgiyi katıl butonuna basan ve aktivasyonumuza katılan arkadaşlarımızla paylaşacağız Aylık çekilişler yapacağız. Burada maddi ve manevi acizane hediyelerimiz olacak. İnşallah teala. bütün sorulara cevap vereceğiz. Beraber istişarelerde bulunacağız. Belli başlı konuları birlikte istihare ettiğimiz neticeleri paylaşacağız. Bir çizginin üzerinde hep beraber inşallah yürüyeceğiz. Belli bir hedef doğrultusunda. Kardeşler, yine katılı özel canlı videolar, canlı sohbetler yapacağız. Hep beraber olacağız, sesli katılımla birlikte e, sorulara cevap vereceğiz, e, laf lafı açacak Allah'ın izniyle. Paylaşımımızın derecesini e, birkaç merhale daha arttıracağız. Hepiniz Rabbime emanet olun, Allah afiyetler versin. Selamlar ekim.